Merhaba sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Aslanlar bu ay Yengeç Burcu'nda meydana gelecek Dolunay Oğlak Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay Venüs Retrosu Merkür Retrosu ile beraber biraz sıkıntılı baskılı bir yeni ay enerjisi olarak içe dönük olabilirsiniz doğal olarak hemen ayın başında iki Ocak'ta Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak sizin 6. evinizde doğacak ancak burada Venüs retrosu da devam ediyor. Bu yeni ay günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleki konunuz, iş ve çalışma koşullarınıza işaret ediyor. Evet her yeni ayın bize bazı yeni olasılıkları olabilir, yeni kapılar açabilir. Ancak bu yeni ay retrolu bir yeni ay biraz hani duraklamalara işaret ediyor. Çalışma ortamlarımızda gecikmeler, işte işbirliği içerisinde olduğumuz kişilerle anlaşmazlıklar sürekli çalıştığımız kişilerle müşterilerle bazı belki yine sorunlar getirebilecek bir yeni ay buna dikkat etmek lazım Herkes aynı şekilde etkilenmiyor Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 12 derece ve yakınlarında önce burçlarınız var mı koç terazi yengeç oğlak bu burçlarda varsa gezegenleriniz etki alabilirsiniz Yoksa çok fazla etkilenmeyebilirsiniz de sağlığınıza dikkat edin Yani tüm bu iş baskıları bazı olumsuzluklar sorumluluklar ihmal ettiğiniz konular varsa sağlığınızla ilgili onları daha görünür hale getirir vücut ağrıları eklem ağrıları böyle psikolojik kökenli sorunlar artabilir ay genelinde evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat edin Çünkü bazı problemler yaşayabilirsiniz hastalıklar olabilir örneğin kendi sağlığınızla da ilgili kontroller tedaviler gündeme gelebilir hizmet aldığınız kişilerle mesela uzun süredir hizmet aldığınız yardımcınız çocuğunuzun bakıcısı ya da işte asistanınız işten ayrılabilir ya da onunla ilgili sorunlar olabilir bu ay biraz böyle yavaşlama ayı işle ilgili mesleki konularda çok hızlı kararlar vermemek gecikmeler olabilir ama sabırla sağduyuyla karşılamak gerekiyor e, toplumsal olarak yaşadığımız tüm ekonomik krizin, hani e, piyasalardaki olumsuzlukların tabii ki iş hayatınıza yansımaları var. Bu çok genel bir etki. Az veya çok herkes etkilenebiliyor. Bunun iş hayatınıza bazı özellikle para akışında, kriz anlamında etkileri olabilir. İyi yönetmek gereken, sabırlı olmak gereken bir dönem. Şubat ayı ortalarından sonra enerjiler e, rahatlayabilir. Hani enerjinizi toplayabilirsiniz. E, Venüs retrosunun yanı sıra, 15 Ocak'ta Merkür Retus'ta başlayacak. Önce Kova'da başlayacak, daha sonra Oğla'a geçecek. Bu da şunu söylüyor: İlişkilerde bazı anlaşmazlıklar olabilir. Çalıştığınız ortamda da işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle konuları anlaşamayabilirsiniz. İşte, işte bazı anlaşmalar, sözleşmeler gözden geçirilebilir, iptaller olabilir. Daha önceden konuştuğunuz, hani anlaştığınız işleri gecikebilir bunlar, hani vadesi uzayabilir. Hatta eşinizle, partnerinizle bile bazı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bunları, bunlara da bu ay genelinde hazır olmakta fayda var. 18 Ocağa geldiğimizde Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 27 derece Yengeç Burcu Dolunay'ı oldukça duygusal, biraz melankolik bir Dolunay plütonun karşıt açıda olduğu, duygusal baskıları arttıran, hayatımızda bizi biraz yorabilecek bir dolunay bu. Bazı kayıplar, endişeler, kaygılar getirebilir. İş kayıpları olabilir, sağlıkla ilgili endişeler olabilir. Ailevi konularda bazı hassasiyetler olabilir. Bu ay diyor ki size günlük hayattaki dışarıdaki faaliyetlerden biraz uzak durup içe yönelme zamanı. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, istediğiniz gibi ilerleyemiyoruz veya her şey erteleniyor her şeyde sorun oluyor krizler oluyor e, bu durumda biraz belki duraklamak ve geriye çekilmek lazım bir dinlenmek bir tatil olabilir kendinize ilgilenmek olabilir e, bir tefekkür için içe yöneliş manevi anlamda bir derinleşme bunları sağlayabilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Siz çok etki alan burçlardan değilsiniz Aslında sevgili aslanlar e, Eğer 27 derece ve yakınlarda Önce burçlarda gezegenleriniz varsa etki alabilirsiniz. Yani yengeçle, oğlakta, terazi ya da koçta 23 ile 30 derece arasında gezegenleriniz var mı? Varsa etki alabilirsiniz. Yoksa hani çok da sizin için o kadar hani depresif, aşırı hassas etkiler olmayabilir. Daha rahat geçirebilirsiniz bu süreci. Ee, Mars yay burcunda ayın 25'ine kadar bu enerji anlamında sizi destekleyecek yani birçok burca göre daha iyimser daha keyifli en azından hayat içerisinde böyle spor yapmak olsun işte fiziksel aktiviteler olabilir eğlenceli konular olabilir aşk hayatınızdaki heyecanları olabilir hani size destek olabilecek konular var ayın 25'ine kadar ama 25'inden sonra Mars da olağa geçecek. Hani sorumluluk alanına, iş konularına, e, sağlık konularına biraz daha e, enerji harcayacağınızı, buralardaki mücadelelerin öne çıkacağını da işaret ediyor. Sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.